Peki hocam nasıl teşhis ediyorsunuz? Tanı yöntemleri nedir? Evet. Bunlardan bahseder misiniz? tabii, Şimdi tabii bu belirtiler ve muayenemiz çok önemli. Evet. Bu belirtilerde gelen hastaları muayene ediyoruz. Ondan sonra bizim altın standart MR. Evet. MR. İlaçlı MR'lar bizim altın standartımız. Ama ayırıcı tanı için mutlaka yine tomografiye ihtiyacımız olabiliyor. Hı hı. Ya da MR'ın farklı e, versiyonları değil ki MR spektroflopiye ihtiyacımız olabilir. Evet. Veya işte perfüzyon MR'a, difüzyon MR'a ihtiyacımız olabilir. Bunları da ayırıcı tanıda, yani diyelim ki işte bir enfeksiyonla e, beyin tümörünü ayırmak için kontrast MR'a yeterli bize. O zaman belki MR spektroskopiye ya da perfüzyon MR'lara ihtiyacımız olabilir. E, bunun gibi e, şeylerde, e, tomografide mesela kanama yaygın etmek için bize yol gösterici olur. Dolayısıyla bunların hepsi bizim elimizde. Hasta hücreleri mevcut. mevcut. Evet, mevcut. Bunları evet. yatıyoruz. Evet, ileri teknoloji dedi. MR, hem tomografi cihazı da aslında mevcut olmakta. Hocam beyin tümörünün çeşitleri vardır. Tabii. Evet. Şimdi beyin tür yani beynimizde bir sinir hücreleri var, Hı -hı. nöronlarımız var. Bir de bunlara destek olan hücreler var. Ayrıca beynin dışında 3 tane zar var. Beyin 3 tane zarla sarılı. Evet. Bir de beynin iç boşlukları var. Ventrikül yani dediğimiz o boşlukları da saran, farklı özellikle hücreler. Bu hücrelerin her birinden çıkan tümörlerin e, cinsi farklı. Yani e, diyelim ki e, destek hücrelerinden kaynaklanan hücre, işte astrositomlar diyoruz, diyoruz. Veya işte menajyonlar diyoruz, o zardan kaynaklanan hücreler. Veya efendimon diyoruz, o beynin boşluklarını saran hücrelerden kaynaklı tümörler. Bunların her birinin yapısı farklı, her birinin tedavisi yine farklı. Çünkü bu hücrelerin özellikleri farklı, dolayısıyla tedavilerimiz ve bunlara yaklaşımlarımız yerleri de değişiyor. Da. Bunlar da farklı özellikler gösteriyor. Bir de tabii şeyler var. Yani beynin kendi tümörlerinden ziyade metastazları da çok. Yani e, hani metastazları mı çok görüyoruz? Beynin kendi tümörlerini metastazları daha çok görüyoruz. Çünkü vücudun diğer organlarına bağlı tümörler daha fazla sayınıyor. Yani bizim beyinde akciğer metastazı, meme metastazı, prostat metastazı, mide metastazı, tiroid bezine bağlı tümörlerin metastazları, bütün diğer organların metastazları beyinde görmek mümkün. Dolayısıyla e, beynin kendi tümörlerinden çok mesela metastazlarıyla da karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bazen başka belirtilerle de e, bize hasta başvurmak zorunda kalabilir. Farklı bölgelerin? Tabii farklı bölgelerin tümörleri. Beğinde e, metastaz yaptığı zaman da e, tam farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Peki hocam biraz tedavisinden bahsedelim. Evet. Beyin tümörü nasıl tedavi edilir bahsedelim. Beyin tümörlerinin temel tedavisi cerrahidir ameliyat. E, yani bu da tabi e, her beyin tümörü ameliyat olacak diye bir şey de yok evet. e, ama Hı. ağırlıklı olarak çok büyük çoğunluğunu ameliyat etmek durumundayız. Hı. Çünkü beyinli belli bir yer kaplar ve o yer, e, kapladığı yer de beyine zarar veriyor. Dolayısıyla onu oradan çıkarıp almamız lazım. Hı. Sonrasında tabi ilaç tedavisi çok önemli. Evet. Radyoterapi çok önemli. Yani ışın tedavisi. Bunlar çok önemli bir unsurlar. Ve her ikisi de hastanede mevcut. Yani biz diyelim ki bir e, kötü huylu beyin tümörünü ameliyat ettik. tabii onkoloji bölümümüzde konuşuyoruz. Evet. Radyasyon polisleri konuşuyoruz. Hatta her çarşamba konseyimiz Konseyler, var. Bu Konseyde gün vardı. bu var tabii ki gününde vardı sabah. Bu konseylerde bu tümörleri tartışıyoruz. Hı. Nasıl bir yol izleyeceğimizi ameliyattan sonra karar veriyoruz. Evet, ortak ekipçe bir evet. fikir alışverişiyle. Bu evet. bunun yanında tabii hani hastaların <gülüyor> duyduğu şeyler olabilir. İşte gamma light dediğimiz Hı. radyasyon tedavisi gene evet. var. Ya da cyber light dediğimiz yöntemler var. Onlardan. Nadir kullanılan bir takım e, tedavi yöntemleri. Peki hocam bahsettik üç tedavi türünden. Evet. Cerrahi tedavi yönünden biraz detay isteyelim sizden evet. beyin cerrahı olarak. Bu e, tedavi nasıldır, süreç nasıldır, iyileşme süreleri nasıldır biraz yani Şimdi Gelişen teknoloji, tanı ve tedavi yöntemlerinde çok ileri düzeye gitti. Yani bizim pirimiz diyeceğimiz, gaziyeşer bir hocamız. Allah uzun ömürler versin, hala evet. sağ ve evet. sağlıklı. E, onun 1970'lerden itibaren geliştirdiği tekniklerle, yöntemlerle bugün beynin neredeyse ulaşamayacağımız bir noktası yok. Yani beynin eskiden çok biraz kara düzen giden ameliyat teknikleri vardı 1970'lerde, 60'larda, 80'lere kadar neredeyse. Ama Gazi Yaşar gibi hocamızın geliştirdiği teknikler ve sonrasında tabii yine gelişen tekniklerle beynin ulaşamadığımız bir noktası yok neredeyse. Dolayısıyla her noktadaki, her yerdeki, beynin her yerindeki tümörleri bugün başarılı bir şekilde ameliyatta çıkarıyoruz. Ha, çıkaramadığımız nokta var, var. Ne yapıyoruz o zaman? Oraları da işin tedavisiyle, ilaç tedavisiyle tamamen kurtulma imkanına sahip olabiliyoruz. Yani e, tabii her zaman kanserler maalesef e, yüz güldürücü neticeler vermiyor. E, bugün çok iyi ilaç tedavileri var çok iyi radyoterapi yöntemleri var ancak gene de bazen öyle e, oluyor ki işte çok geç kalınmış oluyor veya işte çok kötü seyreden tümörler oluyor evet. onlara e, çaresiz kaldığımız noktada oluyor e, bu da var hayatın bir parçası olarak da var evet, önemli ama çoğunun büyük çoğunluğunu artık bugün e, iyi bir şekilde ameliyat ediyoruz ve sonrasında e, kemoterapi radyoterapi ile iyi neticeler, evet. çok uzun yaşantılı. Mesela benim asistanlığım döneminde e, hani 1 yıl yaşayamaz dediğimiz bazı hastalar, bazı grup hastalar e, bugün 5 e, yıl, 10 yıl sağ kalın oranları çok yükselmiştir. Çok şükür. Çok güzel bir yani, başarı evet. bu da gerçekten. Önemli olan geç kalmamak değil mi tabii, Bazı tabii. belirtileri evet. yok saymadan evet. e, kontrol evet. altına evet. alabilmek evet. çok önemli. Hocam, Pardon, buyurun. onu da belirteyim. Özellikle ailesinin yani çok genetik geçişi ispatlanmış bir şey değil Aynen. ama mutasyonları en azından gösterilmiş genetik mutasyonların olduğu bir e, tümör grubu, beyin tümörleri. Dolayısıyla ailesinde olanlar da biraz uyarınak olsun ve bu başta söylediğimiz belirtileri görenler e, mutlaka bir beyin cerrahına başvursunlar. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz bugün yayınımıza olan katkı ve katılımlarımızdan dolayı izleyenlerimize beyin tümörleri ile ilgili detaylı anlatımlarda bulunduk. Tabi bugünkü konumuzun dışında değerli hocamın alanını ilgilendiren birçok e, ameliyatta evet. başarılı hepsini e, hastanemizde gerçekleştirmekte. Bu ve bunun gibi bel tutu, boyun tutu evet. hepsinin tedavilerini hocamız gerçekleştiriyor. Bu gibi şikayetleriniz varsa bize ulaşabilirsiniz. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi 0212-665-50 numaralı çağrı merkezi iletişim hattımızdan da operatör doktor Engin Çiftçi'den randevu alabilirsiniz. Hocam izleyenlerimize son olarak bir mesajınız var mı söylemek istediniz? Kendilerine iyi baksınlar. Sağlıklarını korumak, korumak için her şeyi yapsınlar. Her şeyin başı sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimize de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.